Bugün 21 Ocak 2023 Cumartesi Satürn günündeyiz Oğlak burcundaki ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor sabah ve öğle saatlerinde Oğlak burcundaki ay balık burcundaki Neptün'le olumlu görünümde olacak sezgilerimizin ve duyarlılığımızın güçleneceği sabah saatlerinde her türlü sanatsal faaliyet ve ruhsal çalışmadan da yüksek verim alabiliriz çevremizde daha derin paylaşımlar yapabiliriz empati ve anlayışın güçlenmesi ilişkilerdeki sorunları çözmemize de yardım edebilir Oğlak burcundaki ay akşam 18.52'de Plüton'la yaptığı kavuşumun ardından boşluğa girecek. Yeni ay öncesinde akşam saatlerini içe yönelişler ve tefekkürle değerlendirebiliriz. Ay 21-28'de Kova burcuna geçecek. Gece 23 Eylül 3'te Güneş ve Ay birleşecek. bir derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Teknoloji, bilim, uzay, astronomi, astroloji, internet, havacılık, uçaklar, yeni projeler, idealler, buluşlar, evrensel konular.